Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu internet iptaliyle olacak. Ee, biliyorsunuz gibi ben TürkNet'e geçiş yaptım. TürkNet'e geçmeden önce ise taatürlü bir internetim vardı. Bu interneti taatürlü olduktan sonra iptal edeceğimi söylemiştim. Taatür günü geldi ve çarptı. Sonunda bu internetimizde iptal etmiş bulunmaktayız. Ee, tabii ki ne gibi süreçlerden geçtiğimi sizlere aktarmak istedim. Çünkü genelde bu tür... Bilgilerle ilgili fazla bir açıklayıcı bir bilgi bulamadım. Ben de böyle bir video yapmaya gerek duydum. Umarım sizlere yararlı olur. Bu şekilde şimdi ilk olarak internet iptal etmek istiyorsanız, ben Türknet'ten şu an memnun kaldığım için Türknet'te devam edeceğim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ondan dolayı ikinci internetim olan başka bir diğer sağlayıcı, o internetimi iptal ettirmek için ilk başta aramamız gerekiyor. Numarayı aradım müşteri hizmetlerine bağlandım. İptal edeceğimi söyledim. Onları e, neden iptal edeceğinizi sordular. Çok da fazla e, böyle ısrarda bulunmadılar. So, sadece sordular. bize de dedik hani kullanmıyoruz diye. Yani başka internete geçiş sağdık yani vesaire böyle konuştuk, yaptık hani istişare ettik. E, çok fazla da böyle üstelemediler. yani iptal etmeyin veya şöyle uğraştı, uğraştırın, böyle uğraştırın diye şey yapmadılar fazla. E, bana bilgi aldıklarını sizi bir numaradan aracağımı söylediler. O numara Beş dakika sonra aradı beni ve dedi yani o aslında ikinci arayan kişi yani bana O sordu neden iddia etmek istediğimizi Ben de dedim böyle böyle durumu anlattım Onlar da tamam dedi o zaman dedi iddia etmemiz için diyor evraklar gerekiyor dedi Evraklar da çok böyle basit evraklar yani genelde bütün evraklar yani her yaptığımız işlerin hepsinde Bu evrakları illaki istiyorlar yani bu TC kimlik yani kimliğimizin yani kimliğimizin önlü arkalı fotokopisini istediler ve ayriyetten yanında iptal direkçesi istediler yani bu çoğu iptal ettiğimiz şeylerde istenen bir yani direkçe her şeyde istemiyor genelde ee, bu direkçe kendi internet sitesinin sisteminde vardır yani zaten basit bir direkçe abonesi olduğum şu numaralı internetimi iptal etmek istiyorum diye kendiniz de mesela el yazı yazsanız sıkıntı olmaz yani tarih üstte tarih altta imzan ismini soyismin soy ismin, iptal nedenini yani bunları falan yazdığın zaman Direkçe elde etmiş oluyorsunuz. Zaten örneklerini internette de bulabilirsiniz. İptal direkçe örneği internet içinde yazdığınızda çıkarak karşınıza da. Ee, şöyle bir şey var. Ee, normalde ben online ortam üzerinden yapacaktım internet iptalini. Ancak e-devlette e-imza sistemi yani güvenlik, yüksek güvenlik istiyor. E iptal etmek için e-devletten iptal edilecekti. Hani e-devletten iptal edebiliyorsunuz. Ben e kullanacaktım ancak e-imza tarzı şeyler istediği için dedim yani hiç uğraşmaya gerek yok. Bende de olmadığı için veya sizde de yoktur. Normal EDL'de ancak dediğim gibi e-imza da banka güvencesi istiyor. Yani orada yüksek güvenlik geçer. Ondan dolayı ben de dedim ki yani bunun zaten müşteri temsilcileri var. Yerine gidip bizzat yerinde eplerle dedim. Hem yani daha sağlıklı olur. Faxlamaktansa daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için bu şekilde yaptım. onların üzerinden yapmadım. Yani bir de şimdi şöyle bir söylenti de var. Hani çok uğraştırıyorlar. Böyle şöyle deyince ben dedim ki en azından yerine gideyim daha sağlıklı olduk en azından evrakları elden teslim etmiş olur Ve dilekçemin dilekçemde kimliğimin fotokopisini çekip bayiye gittim. Yani bireysel bayi, normalde kurumsal de var. Ee, ben bireysel kullanıcı olduğum için bireysel bayisine gittim. Orada internet talep edeceğimi söyledim ve orada evraklar hazılandı. Yani evrak dediğimde işte bu sizden istenen belgeler, online ortamda istenen evraklar. Ben de olan evrakları ben elden teslim ettim. Onlar kendileri tekrardan orada evrakları Evrak dediğimde bir tane form, hani iptal formu, o direkçi muhabbeti. Bir de yanında kimliğimizin fotokopisini aldı. Bu şekilde iptal süreci oluştu. Ee, i̇ptal ettirdikten sonra modem kendilerine ait olduğu için modemi de geri göndermeniz gerekiyor. Ee, tabii ki bende böyle. Ama çoğu e, internet sağlayıcılarında bu böyle zaten değişmiyor genelde. Tarlıklı olanların çoğu öyle böyle. E, modemi teslim etmemiz söylediler ee, ama iptal onaylandıktan sonra dediler yani burada bir uğraşma süreci araya geliyor çünkü şöyle bir muhabbet oldu ee, ben gittim yerine iptal ettirdim daha sonradan eve geldim yani bir saat geçmedi geçti yani yarım saat bir saat sonra bana dediler ki 10 gün içinde modemi geri göndermeniz dediler yani sadece uğraştırma bakımından böyle bir sıkıntı meydana geldi e zaten ben biliyordum böyle bir şey olacağını o yüzden çok da fazla takılmadım zaten yerde yakın çok da uzak değil bana o yüzden 10 gün içinde modeli teslim etti, edeceğim. Yalnız e, yani günü birlik, yani günü yani ben iptal ettim. Eder etmez internetim 2 saat 3 saat içinde kesildi. Yani iptal günü oldu yani. Herhangi bir böyle 10 gün bekledim, 20 gün bekledim, 30 gün bekledim. Herhangi böyle bir sıkıntı yaşamadım bu firmada. E, bir de şöyle bir, bir de şöyle. İptal ettiğimiz gün internetimiz zaten kesildi. Hani dediğim gibi yani hiçbir şey uğraşmadım yani. Çok yani beklediğim gibi olmadı yani. Çünkü korktuğum gibi daha da korktuğum gibi olmadı. Böyle bir 20 gün, 30 gün yollarda yok bekletiyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor, oyalanmalar, bilmem neydi iptal etmek için çok uğraşıyorsun falan. Yani böyle bir tonalden yaşamadım. Yani size de böyle bir aktarım dedim yani. Çünkü genellikle böyle sorular meydana geliyor. Ben de size tüm gerçekleriyle anlattım. Herhangi bir sıfır yaşamadım. Yani aslında bir şey korkuyorsunuz üstünüze gitmiyorsunuz Bundan dolayı da sıkıntı yaşayabilirsiniz Bir de yani araştırın tabii ki araştırıp da şey yapın Tabii ki sıkıntı çekeceğimiz şeyler de olabilir Ama ben de şu an bir, bununla ilgili yine sıkıntı yaşamadık Dediğimiz gibi böyle korktuğumuz bir olay olmadı Ben korktum açıkçası yani beni korkutuyorlar 30 40 bin 40 bin iptal böyle olur şöyle olur diye Ama öyle bir şey olmadı Günübirlik her şey kapandı Ben yine dedim ki bir hafta iki hafta gibi bir süre sürer Ama olmadı şöyle de bir şey daha belirtmek istiyorum. İptalimi 3-4 gün kala dan iptal ettim. Bana bir de Şubat yani Şubat şu an mesela Şubat ayındayız. Ay sonunda sadece bir 10 oynanıp yansıma olacak dediler. Eee ben de 10 lira 10 lira dediler. İptal olsun, bir sıkıntı yaşamayalım diye fazla da üstüne gitmedim açıkçası. çünkü fazla uğraştırılacak bir muhabbet yok yani. 10 lirada da helal hoş olsun dedik geçirdik yani. onu bu şekilde atlattık yani. Ne olduğunu fazla da ayrıca sormadım yani çok büyük bir olmadığı için o yüzden e, tabii ki modemi geri götürmezsek şöyle bir sıkıntı olacak e, onu da söyleyeyim geri modemi geri iade etmezsek 10 gün içinde faturaya da o 10 lira haricinde fatura, e, modem, fatu, modem ücreti de yansıyacak yani 250-300 lira gibi bir modem fiyatı yansıyacak bunu da size söyleyeyim kesinlikle böyle bir şey düşmeyin hataya çünkü bir de modem onların olduğu için yani ben başka internetde kullanmaya denedim mesela çalışıyor mu diye denedim hani çalışıyor diye ama çalıştıramadım yani Yalandan yere 300 lira para ödemek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden buna dikkat edin ve ee, bu süreçte de böyle işledi herhangi bir dediğim gibi sıkıntı yok eğer sizde iptal ettireceğiniz devam, böyle bir şeyler olursa online ortamda da iptal ettirebilirsiniz yerine gidip de iptal ettirebilirsiniz yani yeri olmayan firmalar vardır mutlaka yani böyle ufak bir çaplı firmalar da vardır internet sağlayıcıları onlarda online ortam üzerinden iptal ettirebilirsiniz. Ee, bir diğer yoldan da görüşürüz artık. Yani size yardımcı olacağını düşündük düşündüğüm bir konu. Size ee, siz de zaten bu konuyu çok merak ediyordunuz yani. İnternette de araştırdığım kadarıyla da yani yorumları okuyorum mesela genelde iptal etme ile ilgili sıkıntılar yaşandığı ile ilgili önünde. Bir de internet servis sağlayıcıların hepsinde yani çoğunda hep olumsuz yorum yapılıyor var yani. Bunu bilin yani. Hani herkes bir firmayı kötülüyor ama şunu bilmiyor ki hani altyapı sıkıntısı Türkiye'nin genelinde var zaten yani altyapıyla ilgili sıkıntınız varsa hangi servis yani, sağlayıcısına geçerseniz geçin her türlü sıkıntı çekeceksiniz yani bu servis sağlayıcısı çok fazla bir fonksiyonu olmayacak yani o konuda bunu da bilin yani o yüzden hani muhabbet zaten bu yani internet servis sağlayıcıları herkes bir firmayı kötülemiş yani kullandığı interneti çünkü altyapısı sıkıntılı ee, zaten şu anda artık altyapıyı yavaş yavaş Hani yükseltiyorlar yani önceden mesela ben VDSR kullanamıyordum şimdi VDSR kullanıyorum ve ailetten 80 megabit kadar bir hız sunuluyor bana ben 35 megabit paketi kullandığım için 35 megabit kadar bir hız alıyorum ee, Tabi alt yapınız kötüyse de size tek bir alternatif kalıyor o da yeni yeni piyasaya sürdürüyor ee, Bu Box kutuları var yani kablosuz internete geçer Bunlar 4K'lisi da var normal internet Sa sağlayıcılısı da var. Yani böyle 16 MB diye geçenler de var. Normal 4.5 çeken internetler de var. Ee, benim tavsiyem yani benim yani görüşüm 4.5 GB'ler daha çok yani 4.5 GB'ler daha çok hızlı olacağın, ol olacağı için ve ayrıca sıkıntı çok fazla yaşamayacağını düşündüğüm için onları alabilirsiniz eğer altyapı sıkıntınız varsa. Ve ayrıca bundan update ve e, yükleme hızları da çok hızlı yani. E, inanılmaz hızlı. Ben bu telefonda denedim. Telefonu bilgisayara bağladım. Aktardım yani. Ee, nereden baksan bir 10 megabit, 12 megabit bir hızlarına kadar çıkabilmiştim. Yani bu da gerçekten bu bizim günümüzün şartlarında çok iyi bir hız. Yani ondan önceki kullandığımda 1 megabit hızı zor alıyordum, 70, yani 0.79 megabitlik bir hız alıyordum. Yani bu da beni çok üzdü. Ama şimdi dediğim gibi geçtikten sonra ve altyapıdaki sorunlar genelde çözüldüğü zaman, yani daha doğrusu alt çalışmalar yapılmış olan zamanında, ondan dolayı 80 megabit ve ayetten de 4 megabit'e kadar update' alamıyorum. Ee, şu an pandemiden dolayı iki katına çıktığı için şu an eğer 80 megabit'lik update e, 80 megabit'lik paketi kullansaydım yani 100 megabit diye geçer onu kullansaydım şu an 8 megabit update alacaktım. Ee, bu şekilde ee, kanalı takip ederseniz, abone olursanız sevinirim. Ee, çünkü bu şekilde videoların devamına gelmesini isteyenler vardır belki yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ee, abone olun, bildirimleri açın benim için yeterli. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok